Gezici Radar programından herkese merhaba, tarihi yapısı, doğal güzellikleriyle Kayseri'nin göz bebeği Amarat'tayız. Her altının bir akçe değeri vardır, tabiatın da öyle. Rastgele mi diyelim ne diyelim? Yayın ballığı ben şimdiye kadar 3 metresini tuttum burada. Köyün meydanından geliyor kokunuz haberiniz olsun. Tekten Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Amarat'ın en yüksek ve en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Saçlarımdan ve etrafımdan da anlayacağınız üzere yoğun bir rüzgar hakim. Zırha Kalesi ve Arzanız Kalesi'nin hemen ortasındayız. Burası tarihi anlamda da kültürel anlamda da birçok ögeyi içinde barındırıyor. Kameraman arkadaşım Musa'dan biraz yaklaşmasını ve sizlere bu doğal güzelliği göstermesini rica edeceğim. İşte görüyorsunuz dağların hemen karşısına kurulmuş ortadan uzun ince bir ırmak akıyor. Ve Amarat bütün doğal güzelliğiyle başta Kayseri olmak üzere dünyanın birçok noktasından insanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Kayseri'nin Amarat köyünde gezici radar programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şu anda Yarıkkaya mevkiindeyiz ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu doğa harikası Mona Lisa Vadisi. Pablo Picasso'nun o ünlü Mona Lisa tablosunu şöyle gözlerinizin önüne bir getirin. Mona Lisa'nın hemen ardında bulunan yeşil bir manzara. İşte hemen bu ardında görmüş olduğunuz vadiyandırdığı için yöre halkı buraya Mona Lisa Vadisi dedi. Gerçekten bizler de fotoğrafı açıp baktığımızda ülkemizin bu doğal güzelliğiyle 100 yıllar önce İtalyan ressam Pablo Picasso'nun o tablosunun ne kadar benzeştiğini aslında bir kez daha görmüş olduk. Efendim Amarat'ın bu bölgesi antik dönemden kalma Hristiyanlığın ilk ortaya çıkış tarihiyle ilişkilendirilebilir aslında. Hemen ardımda tam 7 tane tarihi kilisenin, antik kilisenin bulunduğunu söylüyor uzmanlar, tarihçiler. Bizler şu anda emekli öğretmen Mümin hocamızın dedelerinden kalma bağındayız. Üzüm bağlarının hemen üzerinde bulunan evdeyiz ve Mümin hocamız eşsiz bir limonata. Yaptı bizler için her yerde bulamazsınız, her yerde yapamazsınız dedi, uyardı bizler de sizler için tadacağız biraz sonra. Hava biraz rüzgarlı dedik ya, Kayseri'nin Amarat köyü yaklaşık 1500 rakımlı bir köy ve oldukça rüzgar alan bir nokta. Bu soğuk bu soğuk havaya, bu limonata da çok güzel yakışacak diyoruz ve sizi Amarat'ın eşsiz manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Eşsiz bir doğa manzarası, eşsiz bir sohbet, paha biçilemez değerli ürünlerle birlikte Mümin Hocam'ın bağındayız. Hocam Amarat'a gelen misafirler herhalde sizi ziyaret etmeden buradan Hiç, ayrılmıyorlar. Ee, her altının bir akçe değeri vardır. Tabiatın da öyle. Burası da Amarat için ayrı bir akçe. Her bir yeri ayrı değerli ama yarık kaya farklı değerli. Evliya'ya gelip de burayı seyretmeden, bu evliya'ya gelip de bu eve, bu garip eve içini görmeden, aşık olmadan giden kimse yoktur. Gezici radar programı Amarat'ta tüm hızıyla Devam ediyor. Yaklaşık olarak 3 kilometredir yürüyoruz. Kameraman arkadaşımız, ekip arkadaşlarımız ve tabii ki rehberimiz Mustafa Bey ile birlikte. hatta bir doğa harikasının bir tarihin. Önündeyiz efendim hemen arkamızda görmüş olduğunuz yer geçmiş dönemde Hristiyanlığın er çağlarında gözetleme kalesi olarak kullanılan zırha kalesi bizde onun hemen önündeyiz 3 kilometrelik patika bir yol kullanarak buraya kadar geldik aracımızı 3 kilometre ötede e, vadinin hemen başına bıraktık Mustafa Bey biraz yorulduk soluklanalım diye Burada hem sizden de Zır Kalesi hakkında bilgi alalım istedik. Neler söylemek istersiniz? Biz şu anda nasıl bir tarihin önündeyiz? Zır Kalesi toplam e, 4000 yıllık bir e, geçmişe dayalıyor. Hitit döneminden kalma. Hititten sonra M.Ö. 400 civarında e, Romalılar almış burayı. sonra da 300 veya 400 e, yıllarında e, mezarlarda Türk isimleri çıkmaya başlamış. Evet Zırha Kalesi'ndeki gezimiz burada son buldu ve geldiğimiz 3 kilometrelik patika yolu Mustafa Bey ile birlikte ve ekip arkadaşlarımızla birlikte geri tepeceğiz. Arabamızın olduğu bölüme doğru ulaşacağız ve Amarat'ı gezmeye devam ediyoruz. Efendim sağ tarafımda hemen kameraman arkadaşım Musa'nın yardımıyla sizlere de gösterelim. Uzunca bir vadi uzanıyor. Neleri göreceğiz? Gelin atan kayayı kaya. geçeceğiz. Evet. Yarım kayayı taraf. geçeceğiz. Gelin atan kaya. Amaratlı bir gelin oradan atladığı söylenilir. Amarada çıkınca detayını öğrenirsiniz orada. Oraya soralım. Evet. Peki bizi yolda neler gör, neler bekliyor, e, kimleri geçeceğiz, neleri geçeceğiz yol yolda üzerinde? Güzel bir vadi, ırmak boyu birkaç geçitimiz var. İşte zor devlet deriz. Zor devlet dediğimiz yer geçit burası, kolay devlet dediğimiz geçit de ilerisi. E, herhalde gelirken rahat bir şekilde yürüdüğümüz o yol kolay devlet adını evet, vermişler. Kolay devlet, ufak bir geçit var orası kolay devlet. Çünkü şu arka tarafı oraya tırmanmadık, ee, çok da açımız bozulmasın diye. Orası da herhalde zor devlet, arkamızda evet, bulunan kısım. Oraya gerçekten zor olduğu için zor devlet göre halkında öyle denir. Amarat'a doğru yolculuğumuz devam etsin o zaman. Buyurun. Efendim gezici radar tüm hızıyla devam ediyor. Zırha Kalesi'nden ayrılıyoruz. Patika Yoldan ekip arkadaşlarımız ve Mustafa ile birlikte yolculuğumuz sürüyor. Sizler de turist olarak buraya gelip hem Amarat'ın güzel insanlarla tanışıp, Birer sıcak kahvelerini içip, köy ekmeklerini yiyip, hem de bu eşsiz doğa harikasında doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Kızılırmak'ın hemen yanındayız ve efendi abi ile birlikte balık tutacağız. Amarat'a gelen insanlar da buraya uğrayarak burada balık tutuyorlar. Hatta efendi abi geçmiş yıllarda da bu gölden, bu ırmaktan balık ticareti yapıldığını söyledi bizlere. Efendim Kızılırmak'ın hemen önündeyiz. Biraz sonra oltamızı atacağız. Rastgele mi diyelim, ne diyelim? Bu Kızılırmak'ta şu anda 7 çeşit balık vardır. Buranın menşhur balığı yayındır. Yayın balığı ben şimdiye kadar 3 metresini tuttum burada. Tabi o öncelerdi yani. Şimdi eski kibi kalmadı. Barajın bastığından dolayı bilmiyorum neden balık azaldı. Ama çok şahane. Levra'mız yayınımız çok şahanedir yani. Güzel balıklardır. Burada var 7-8 çeşit balık var. Çok nezzetlidir, güzeldir balıklarımız. İşte burada da hem vakit geçiriyoruz. Hem böyle işte köylününki ne olacak? Boş kaldı mıydı? Kızılırmağa iner. Böyle balık tutuyoruz. Peki efendi abi Kayseri'den de buraya balık tutmak için gelen meraklı insanlar oluyor mu? Kayseri'ye boşur hemen hemen Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Burada daha önce de raktifikte yapıyorlardı. Özellikle de her Fransızlar çok gelirdi buraya. Ama Yamula Barajı yapıldıktan sonra bu raktifik işi bitti yani. Cumartesi bazar oldu muydu çok... Vatandaşlarımız geliyor. Çoluğun çocuğuyla buraya geliyorlar. Hem balık tutuyorlar, hem piknik amaçlı. Güzel bir yerimiz yani. Herkesin gelmesini isteriz. Efendi abi biraz sonra oltasını Kızılırmağa bırakacak. Ve bakalım bizim kısmetimize, izleyicilerimizin kısmetine hangi lezzetli balıklar oltamıza takılacak. Efendi Bey rastgele. Oo, teşekkürler. Maşallah. <gülüyor> Güzel yere gitti. <gülüyor> ha, i̇nşallah. Ha. Hayırlı sürenle balık da çıkartabilmiyoruz. İnşallah çıkar. Oltamızı Kızılırma'ya bırakmıştık saatlerdir de buradayız. Fakat diyoruz ya balık sabır ve nasip işidir. Maalesef bugün nasibimizde herhangi bir balık denk gelmedi. Fakat efendi abi dedi ki bekleyişiniz burada son bulmasın. Sizlere bugün... Bir kıyak yapayım uzun zamandır dalmıyorum ama dedi bir koşu hemen evine gitti. Biz ekip arkadaşlarımızla burada beklerken de işte efendi abi koşa koşa geldi snoker'ını, gözlüğünü, paletlerini ve tabii ki de eline zıpkınını aldı. Biraz sonra Kızıl Irmağan, serin sularına bırakacak kendisini. Akşam için lezzetli balıkları tutmaya çalışacak bakalım nasibimizde ne varmış. Temennilerle dualarla gönderiyoruz. İşte Kızıl Irmağan, serin sularına bırakıyor kendisini. Gezici Radar programı bugün Amarat'ta ve şu anda balıkçı efendi bey Kızıl Irmağı sizler için dalıyor bizler için dalıyor inşallah da Bereketli bir balık çıkar diyelim Evet efendi bey dalışını tamamladı ve yanımıza doğru kıyıya doğru Geliyor serin sulardan yanımıza bizler için sizler için daldı efendim Gezici Radar programı için Efendi abi kendini serin sulara bıraktı nasıl su Su güzel Ama bu olduğundan dolayı Fazla içi görükmüyor ee, Bilmiyorum bir iki sefer dalış yaptık Herhalde bugün nasibimizde balık yok Nasıldı su? Su çok şahane Güzel Ama bunalık olduğundan dolayı fazla görükmüyor ee, Olmuyor işte Bu da yukarıda kum ocaklarından dolayı çok Karıştırdıklarından dolayı Buraya bunalık tarafı geliyor aslında duru olsa Görüküyor zamanında biz Bu zıpkınla çok balıkları vurduk ee, Vurduk ama Bilmiyorum ya ortam mı değişiyor, çağ mı değişiyor? Eski balıklar, yani şimdi eskiden yosun olmazdı. Şu andırmakta felaket yosun var. Yosun olduğundan dolayı hem holtalara çok takılıyor, hem görüş mesafeleri görüş mesafeleri iş şey yapıyor. Köyün meydanından geliyor kokunuz haberiniz olsun. Biraz sonra herkes toplanır. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. N Neler yapıyoruz burada? Acıktık geldik. Acıktık mı? bir de pişiriyoruz. Yiyor. Şimdi imece usulü herhalde açıyor, dolduruyor. Biz de en son yiyeceğiz. Nasıl gidiyor hazırlıklar, çalışmalar? İyi hazırlıklar iyi. Ne yapıyorsunuz peki burada abla? Ekmekli. Ekmekli yapıyoruz. Yani. Yapıyor. Amarat'a özel herhalde. Evet. evet. Efendim Amarat'ın leziz köy ekmekleri de bizlerin sofralarıyla buluştu. Ablalarımızın ellerine sağlık hummalı bir çalışma imece usulü çalıştılar ve çok lezzetli ekmekleri önümüze getirdiler. Sıcak sıcak. Dumanı henüz tutuyor. Köyümüzün muhtarı da yanımda birlikte birlikte yiyelim diye konuştuk. Ben Köyümüzün muhtarıyla birlikte. Muhtarında sesi çıkmıyor. Lezzetli. Sıcak sıcak. Taze köy ekmeği. Efendim gerçekten taze taze, çıtır çıtır <gülüyor> köy ekmekleri. Hem biz yorulduk hem biraz acıktık. Çok Müsaadenizle ekmemizi yiyeceğiz ama. Buraya gelirseniz Amarat köyünü ziyaret ederseniz mutlaka köy ekmeği yiyin. Çünkü hem taze hem lezzetli hem de sıcak sıcak. Buranın misafirperver insanları, güzel doğası ve Amarat'ta sizi bekleyen o kadar çok şey var ki. Bugün ne yaşadıysak aynılarını gelin ve görün. Bu doğa harikasını, bu tarihi yeri bir de sizlerin gözüyle, sizlerin duyguları ve hissettikleriyle yaşayın diyorum ve artık yemeğime geçiyorum. Efendim Amarat köyünün en yüksek ve en güzel noktalarından birindeyiz. Büyük Kaya Boynu mevkiindeyiz ve hemen ardımda görmüş olduğunuz bu sarp kayalıklar ve dağların yamacı hemen arkamızda Silahdar Köyü ve tabii ki Kızılırmak Vadisi ile buraya gelenlere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Bu köyde yaşayan vatandaşlar ve buraya gelen misafirler bulunduğumuz alanda pikniklerini yaparak bu eşsiz doğa lezzetinin, doğa harikasının tadını çıkartıyor. Gezici Radar programı bugün Kayseri'nin Amarat köyündeydi. Eşsiz doğasıyla, tarihi yapısıyla ve hiç kuşku yok ki görülecek yerleriyle Amarat zihnimizin en güzel noktalarından birinde yer etti. Bizler de kapanışı Amarat'ın küçükleriyle yapalım dedik ve hep birlikte el sağlayarak Gezici Radar programının bu bölümünde sizlere veda ediyoruz efendim. Bir sonraki hafta yeni gezilecek ve görülecek bir yerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın den Hastanesi gezici radar programını sundu.